Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün çok değerli dostum ve aynı zamanda müvekkilim, dövme sanatçısı Okan Uçkun'la birlikte olacağız. Aslında Okan'la çok uzun süredir konuşmak istiyordum. Bugüne nasip oldu, şu anda Brooklyn'deyiz. Okan'la kendi hayat hikayesi, Oğman vizesi, Green Card'a gidişi, bunlarla ilgili kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben davet, davet edin için ben teşekkür ederim bir şey zaten bununla ilgili bir şeyler planlıyordu daha önce de Instagram'da bir canlı yayın yapmıştık ee, şu an burada videoda bunu yapmış olmak benim için çok keyifli şu an bulunduğum ben kesin avukatısın biz seninle Green Card'la beraber çalıştık ve şu an bu muhabbeti bundan sonra gerçekçi sormasına çok mutluyum ee, ben çok tekrar teşekkür ederim davet ettiğiniz rica ederim Tabii ben ben stüdyodan biraz bahsetmek lazım Okan'ın şu anda çalıştığı Dövme Stüdyosu, dünyanın en meşhur Dövme Stüdyosu. Hatta bildiğim kadarıyla bir sürü selebriti dediğimiz ünlü, evet, değil öyle, mi? Evet öyle, öyle bir, bir trafiğimiz var şey. Okan böyle bir sanatçı, hatta şöyle bir sanatçı, sadece dövmeyle kalmadı sanatı. Aynı zamanda mücevher ve sörf tahtası modellerinde de artık Okan'ın dizaynları kullanıyor. Bunların hepsini kullanacağız. Şimdi birazcık daha baştan başlamak istiyorum. Okan, bize böyle bir Türkiye'den buraya geliş hikayeni biraz anlatır mısın? O nasıl oldu? Abi şöyle 2015 yılıydı. Ben zaten 2014-2013 yıllarından itibaren yurt dışına çok fazla gidip gelmeye başlamıştım. Ne zamanki bu artık Instagram hepimizin hayatına girdi. Ee, biz de o dönem Instagram'ı ilk kullanan sanatçı tayfası olarak dövme için konuşuyorum. O dönem bir takipçi kitlesi edilmeye başladık. Ve ben o sırada şunu fark ettim. Ee, Instagram'la beraber dünya çok küçüldü. Ben aslında her yerde çalışabilirim. Her yere girebilirim. Her yeri görme şansını da elde ederim deyip dünyayı gezmeye başladım. İşte bunu Avrupa'yla başladım. Ee, o sırada artık bir noktada bunu hayatımıza dışarıda devam edebilir miyiz fikri oluştu ve 2015 yılı gibi sanırım ben ben Bang bir teklif aldım tabii ilk başta bir misafir sanatçı olarak buraya gelmemi istediler ben de bir tanışmak istedim göreyim nedir ne değildir diye o zamana kadar da aslında bir Amerika rüyam benim hiç olmadı hatta ilk teklif aldığımızda da çok sıcak bakmadık aslında buraya taşımayı düşünmüyordum. ama o zaman da ben hala çok iyi tanınan tabi tabi ya bu şeyle yani alakalı değil Bang Bang Bang Evet benim beni sadece ben böyle bir serüvene girmekle ilgili bir planım yoktu bunu sebeplerden bir tanesi de eşim de. Eşim o dönemde kariyerinin önemli bir noktasındaydı ve direkt Türkiye'den hatları böyle her şey koparıp gitmekle ilgili planımız yoktu. Ama bir noktada artık biz de şeye geldik evet ya bir macera hayatımızda öyle bir şey istiyoruz sıkılmıştık ben kendimi çok Kadıköy'de modada sıkılmış hissediyordum. Çünkü şeyi fark ediyorum yani evet şu an bulunduğum yerden çok mutluyum hayatımda her şey çok yolunda gidiyor ama bu sınırlar dışına çıktığım anda biraz bulunduğum durumdan memnun olmuyordum kendimi böyle bir akvaryumda bir hissetmeye başladım. Sonra ben bir seçenekleri değerlendirmek istedim. Seçenekler İngiltere vardı, Avrupa'da bir iki ülke vardı ve Amerika vardı. Hepsini gezip gördükten sonra şuna karar verdim. Irk, dil ve tüm her şeyi göz önünde bulundurdum. Kendimi hiçbir ırkçı tavırla karşılaşmayacağım, iki, üçüncü bir dil öğrenmek zorunda kalmayacağım ve kendi en konforlu hissedeceğimi Amerika olduğuna karar verdim. 2015 yılında buraya ilk misafir sanatçı olarak geldim. Burayı beğendim. Sonra 2016'da tekrar geldim ve taşınmaya karar verdik. 2016'nın sonunda da sadece Pınar ve ben birer variz alıp hayatımızın geri kalan her şeyi orada bırakıp 2016 yılında buraya taşındık bu arada sevgili Pınar tabi Okan'ın eşi kendisi çene cerrahı ee, ama aynı zamanda New York'ta da bir yandan kendi start-up ile ilgileniyor diye düşünüyorum evet. değil mi tabi ilişkiyle beraber Pınar benim tüm arkadaş çevrem kreatif ve hayatım olacak sanat öğrendim o yüzden hep arkadaş çevremde yeni aldım işlerle ilgilenen insanlardı ee, Pınar'ın da tüm arkadaş çevresi onun öğrendiği şey ve tıp ve o, o çevreden insanlardı ve Pınar bu dünyayla tanışınca Nasıl benim o taraftan inspiration aldığım şeyler olduğu gibi, o da bu taraftaki kreatif dünyayı tanıdı. Ve hep böyle geçmişten beri istediği ama bir şekilde yönlendirmeler yüzünden de hani e, Tıpın içinde kalmıştı. Hep, ve hep bir kreatif tarafla ilgili hayalleri vardı. Onlar bir tanesi modaydı ve buraya gelince kendi startup'ını başlattı. Kurun adında bir ayakkabı markası kurdu. Şu an bir taraftan onunla ilgileniyor. Bir taraftan şarapla ilgili research'lar yapıyor. O konuda uzmanlaşmak istiyor. Çünkü ileride bir noktada kendi şarap, markamızı oluşturmak ve onunla ilgili bir şeyler yapma planlarımız da var. Herkes kendi istediğini yapabiliyor. Evet. Ee, o seviyeye, o imkana ulaşabildiniz. Çok şükür. Peki Türkiye'den Amerika'ya gelme o ilk serüvende yani Bank Bank'ten teklif aldın bir oğlan vizesi dosyası e, hazırlanmış oldu. O dönemde dikkat edilmesi gereken şeyler, yaşadığın tecrübe, mesela gelmek isteyenlere söyleyebileceğin şey, birazcık da bunu düşünerek ne gibi bir tecrübe yaşadın o esnada? 5 yıldır e, aldığımız mesajın her hafta konuştuğumuz sanatçının hatta hesabı yok. Konu hep aynı şey. Amerika'yı nasıl gidebiliriz? Bu zaten hani şu anda bu bildiği, evet sanatçıların sordu. sorduğu soru. Hani diğer taraftan da her meslek grubunun bir kaygısı var ama sanatçıların elinde O-1 diye de bir vize var. Diğer sanat grubu için söylemiyorum ama dövmeciler olarak abi biz Amerika'dan O-1 diye bir vize varmış. Bu sanatçı vizesiymiş ve aslında bizim yaptığımız şey Türkiye'de dövme işi yaptığında kestiğim fatura Birçok, çoğu zaman şu an için konuşmuyor ama benim geldiğim dönemde takı toka diye kesiyordu. Yani bir meslek grubu olarak tanınmadığımız Maalesef. bir dönem vardı. Evet. Ama bir ülke bize meslek grubundan dolayı sanatçı vizesi verebiliyordu. Biz bunu anladık. Sürece girdiğimde de detayları fark etmeye başladım. Aslında şu önemli olan, o bir aşamasını başladığımızda şeyi fark ettim. Bazı kıstaslar var. Bu kıstaslar işte kendimizi sanatçı olarak söylemek, yani bir sanatçımız dediğimizde bunun arkasını nasıl doldurmamızla alakalı. Burada en önemli şeyim ben şu olduğunu düşünüyorum, ben çok arşivci bir adamım. Önce bunu Türkiye'de kendime kanıtlamak istedim. Sonra ben bunu dünyada nasıl yapıyorum, kanıtlamak istedim. Bir süre sonra da ödülleri aldıktan sonra birkaç yerde, işte büyük konveşinler var, küçük konveşinler var, çok gezdim. Ben 40'a yakın ülkede dövme yaptım. Ee, ve birçok ülkede yarışmalara katıldım. Ee, sonra döndüğümde bir noktada kendime şey demiştim, ya ben bu kadar şey niye yaptım? Hani bu hırslı, sapan hareketler yapmışım. Yani çünkü bir konveşine gitmek orada, dövme yapmak orada yarışmaya katılmak düşünme çok stresli Bunlar şeyler çok hem yoğun şeyler hem çok yorucu şeyler hem de çok vakit alan şeyler evet. ama e, tabi bunu biz başka sanatçı gruplarında da görüyoruz genel itibariyle olan şey şu oluyor sanatçıyız deniyor fakat bir portfolyosunun dediğimizde bununla ilgili bir şey genelde olmuyor çünkü şuna dikkat ediyorsun sanatçı daha çok sanatına odaklanmış arşivlemeyi düşünmemiş kenara bir şey atmayı düşünmemiş Hatta şöyle şeyler oluyor ben aslında isteseydim şu konvansiyonlara katılabilirdim, şurada jüri üyeliği yapabilirdim. Bu teklifler bana geldi ama hiçbir zaman değerlendirmedim. Yapmadım. Halbuki bunlar yani yaptığınız sanatı, belge olarak, bilgi olarak sunabildiğiniz şeyler bu vize kategorilerinde çok önemli hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla sanatçıların aslında işte şu küçük bir etkinlik buna gitmesem de olur. İşte biraz kendimi daha rahat hissetmek istiyorum. Ondan sonra daha az katılayım demeleri aslında biraz kendi zararlarına çalışıyor. çalışıyor. Şöyle, Mümkün şimdi. olduğu kadar buldukları imkanları değerlendirmeleri evet. gerekiyor. Mesela o zaman hırsla yaptığım şeyleri sonradan biri arşivciyim ben biraz çok severim böyle işte üniversitede katıldım, lisede katıldım, sergilerin afişlerini saklayayım. Şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, hep bir kenarda dursun severim. Ben ne zaman ki O1'de birisine sanatçı olduğumun kanıtlamam gerektiğini fark ettim ve şunu dedim ama ben bunları iyi yapmışım. Evet. Çünkü burada tam dediğiniz gibi şey çok önemli. O bir de konu tamamen bir portfolyo üzerinden yürüyor. Kimse size oturup karşınıza sen ne yaptın diye sormuyor. Bunun yerine sizden her şeyi dosyalamanızı istiyor. Aynen öyle. Buna yaptığımız sergiler, katıldığımız convention'lar, aldığımız ödüller, yaptığımız jüri üyelikleri, hatta bir noktada gelen mailleri ve maillerdeki insanların tepkilerine, senin için nereden nereye mesela şunu hatırlıyorum ben o 1'de verdiğimi. Ne kadar dosyada kullanılan bir şey bilmiyorum ama yurt dışından sadece Türkiye'ye bana dövme yaptırmak için gelen insanların maillerini ayıkladığımı hatırlıyorum. Bunu dosyaya koyduklarını hatırlıyorum. Bu, bu da çok önemli. Yani sizin o camiada nasıl algılandığınız meselesi. pir dediğimiz aynı işi yapan kişiler arasında nasıl algılandığınız bir de tabi gazete haberleri, gazete haberleri derken tabi bugün gazete diye bir şey sosyal medya, sosyal medya çok öne, öne çıkıyor ama sanatçı çoğu zaman kendini dışarıya anlatmaya çalışan insan değil yaptığı işten yaptığı iş için zevk alan birisi olduğu için bunu belgelemeyi arşivlemeyi çok düşünmüyor ama portfolyo oluşturun sunun bize dediğimiz zaman bu önem arz ediyor. Aynı haber birçok yerde çıkmış dememek ya da ya ben bu konvensiyona gitmek istemiyorum şu an mesela başvurulan insanlar için söylüyoruz. Hepsi çok önemli artistler hem dövme dünyasından hem de diğer grafik dünyasından, diğer, diğer yer, fiziksel ve dijital sanat dünyasından Birçok plastik sanatla ilgilenen sanatçı buraya gelmek istiyor Hepsinde aynı problem var abi Biz hiç konveşine katılmadık, biz bir yarışmaya katılmadık Çünkü hep şeyi düşündük, bizi niye yarıştırsınlar abi Ama birisine bunu anlatmak istediğinizde Sizin bir ödül almış olmanız Gerçekten bazen ödülün hiçbir anlamı yok Ama siz onu doküman olarak sunabiliyorsunuz Ve bu ekstradan bir dosya demek ve bu çalışıyor bunu gördüm Peki biraz da süreçten bahsedelim bu Ovan dediğimiz olan şu kabiliyet dediğimiz bize karar verdikten sonra başlamanız hazırlığı senin bunu alıp buraya gelmen aşağı yukarı ne kadar sürdü burada kişi çok önemli ben ortalama 6 ayda aldım o bir vizesini ama benim o ilk o 1 vizemle ilgili böyle çok şey karanlık e, zordu şöyleydi böyle anlatacağım şeyler yok o bir ilgili seçeneklere baktığımızda onları bir hazırlama süreci de var insanlar şey gibi düşünüyor. ben şu an o bir e başlamak istiyorum ve başvuracağım gibi sizden istediği bazı şeyler var evet. ve onların hazırlanması gerekebiliyor tabi dosya hazırlığı minimum 2-3 ay süren bir süreç her şey hazır olsa bile. her şey hazır olsa bile akabinde onun içeriye verilmesi oradan geri dönmesi vermiş olduğum 5-6 ay bayağı iyi bir süre gelebilir evet. yani bu açıdan bakıldığında daha uzun da sürebilir yani bunu da hazırlıklı olmak lazım Peki Buraya geldikten sonra buradaki sanat dünyası, karşılaştığın şeyler, biraz bunlardan bahseder misin? Nasıl bir ortam buldun? Beklediğin gibi miydi? Her şey yolunda mı gitti? Şöyle ben New York hep kalabalık, kaosun olduğu bir ülke olarak, bir dünya olarak tanımladım yani bir şehir olarak. buraya böyle ülke gibi bakıyorum çünkü diğer Amerika bazı şehirlerini de gördüm için buranın orayla hiç alakası olmadığını biliyorum. O yüzden bunu Amerika gibi anlatmayacağım. Evet, çünkü Eksine... New York Amerika mı değil aslında. Evet. New York Amerika'yla alakası yok. Belki de dünyanın başkenti diyebileceğim, apayrı bir halisi ama Kanada'nın geri kalanıyla pek ilgisi yok. İlgisi doğru. yok. O yüzden çok böyle direkt Amerika'ya gelmekten ziyade Amerika'ya gelmekle New York'a gelmek iki farklı şeyler. Ben buraya gelirken ki hayalim böyle bir yer değildi. Burayı çok seveceğimi de düşünmüyordum. Ben burayı bir aşama olarak gördüm kendimi. Bir giderim, bir bakarım. Maddi olarak bana getireceği şeyleri hesapladım. Ben 50 yaşında hala çalışıyor olmak istemiyorum yani erken emekli olmak ve hayatım geri kalan çok fazla planım var çok fazla istemiş şey, onları yapmak istiyorum ve mesela daha arkadaşlar erken... ne yapmak istiyorsun ya yani mesela şöyle ben mimarlıkla ilgili bir eğitim aldım e, öncesi işte sanat öğrendim ve tüm bunları mixleyeceğim kendime bir yer yaratmak istiyorum ve orada kendi her mediumda çalışmak istiyorum ve bunu iş olarak yapmak istemiyorum yani 50 yaşından sonra 45 yaşından sonra 40 yaşından sonra başarabilir hayatımın geri kalanında para kazanmakla ilgili bir kaygı gütmeden ne istiyorsam onu yapmayı ve aslında her şeyi 40 yaşında bitirmiş olmayı hayal ediyorum. Amerika'ya gelme hayalim biraz böyleydi. Ya ben giderim, erken emekli olurum. Orada istediğim hayatım boyunca yapacağım her şeyi erken yapma maddi gücüne sahip olurum ve sonra dönerimdi. Ama zaman gel bayağı çalışman gerekiyor şu an. Evet, çok çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok çalışıyorum. Evet, gerçekten Okan çok çalışıyor <gülüyor> Okan'ın sanatı gerçekten çok farklı bir sanat. Hatta Şöyle bir durum var, tabii biz Okan'la biraz daha samimi olduktan sonra dosyasını hazırlarken onun dövmelerini de inceleme fırsatımız oldu. Bir sürü insanlar, ben şunu duydum yani, onu sana şimdi en yani, olarak değil ama hani söyleyeyim. Mesela hiç dövme yaptırmayı düşünmeyen insanlar, yani bana çok uzak diye düşünen insanlar bile bir gün eğer dövme yaptıracak olsaydım, bunu Okan'a Okan yaptırırdım. benim yani. genel, ben kolektir diyorum. Çünkü müşteri kelimesine çok hoşlanmıyorum. Çünkü ben o şeyin her zaman bir sanatın bir parçası, bir medium olsa da bir saat onları collector diyorum tüm o aslında müşterilerimi ve herkesin genel benimle ilgili şey şudur ya biz dövme sevmiyoruz yüzde 90 öyledir ama bunu da dövme gibi düşünmüyoruz burada farklı bir estetik var diye çalışıyor ben de bundan çok memnunum benim portfolyomda yani Okan Uçuk'un ismiyle yarattığım dünyada beni hiç görmediler benim sadece onlara sunmak istediğim saf estetikle ilgili şeyleri gördüler bunun da oluşum şekli en başından beri hep böyleydi ben onlara çok keskin sadece tasarımı gördükleri vücudu hatta bazen geri planda bırakan sadece onları tasarıma yönlendiren bir dünya kurmak istedim. Çünkü onunla ilgileniyorum. Ben benimle orada o dünya gören insanların beni bilmesini istemiyorum ya da benim kim olduğumla ilgili bir şey bilmelerinden istemiyorum. Sadece estetik dünya ile ilgilenmelerini istiyorum. Sadece Evet. Sadece onu sunuyorum. Bunun da bu şekilde sunuluyor olmalarından gördükleri tasarıma kadar hepsinin ben bir, bir arada olduğuna inanıyorum. Yani aslında o dünyanın içerisine giriyorlar o dünyanın içerisine girdiklerinde orada onları yaratılan şey bir dövmeci dünyası değil. ben hiçbir zaman bir dövmeden esinlenmedim ya da benim e, esin kaynakları bir dövmeci dövme dünyası favori sanatçı bir dövmeci değil ben insanlara maillerine sordum sorular arasında da bana beğendiğiniz dövmeleri atın diye bir soru yok benim hep estetik kaygılarım farklı oldu o insanları ben bunun yakaladığına inanıyorum çünkü gelen insanların da estetik kaygıları benimkine çok benziyor onlarla konuştuğumda görüştüğümde ön görüşmede ya da maildeki aşamada bunu fark ediyorum ve sonuç olarak kafalarında bunu yaratmış olmaktan mutluyum. Çünkü şunu söyleyebilirim. Bunu niye bu kadar açık söylüyorum? Ben dövmeye 12 yıl önce başladım. Son dövmem 12 yıl önce. 12 yıl sonra, bu son 12 yılda dövmenin içerisinde dünyanın en iyi takımlarıyla çalışmama ve en iyi kelimesinden hoşlanmıyorum ama dünyanın en popüler, en bilindik en kendi tarzını yaratmış sanatçılarıyla tanışmama, arkadaş olmama, onlara beraber iş yapmama rağmen hiç onların dövme yaptırmak istemedim. Collector dediğin, müşteri diye de hitap edebileceğimiz kitle arasında Türkiye'de de bildiğim kadarıyla burada da bayağı ön planda olan insanlar tanınmış insanlar var değil mi? Evet. Ya şöyle ben mesela hiç şey olmadım böyle birçok hani bu kelimenin şeyiyle bizde çok hani çok sosyal medyada çalışan bir şey ünlülere dövme yapmak. Hı hı. Ünlülerle çalışmak fikri. Ben şimdiye kadar yap birçok insana dövme yaptım. Ama profilimde paylaştım sadece iki ünlü isim oldu. Bir tanesi Slaydı, bir tanesi Erçin Sanguy'du İkisini de ünlü oldukları ya da onların ünlü olmasıyla alakalı olarak değil, birçok dövmesini yaptığım ünlü insanın işini paylaştığımda altında ismini yazmadım. Onlardan da şunu rica ettim. Lütfen bu dövmeyi paylaşırsanız ya paylaşmayın. Paylaşırsanız da bunu böyle Okan ışın yaptı gibi paylaşmayın. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Ben öyle bir kalabalık istemiyorum. Yani birisinin bana bu adam sılanın dövmecisiymiş diye gelmesi beni çok rahatsız eder. Çünkü yarattığım dünya içerisinde bunun yeri yok. O adam benimle görüşmeye geldiğinde de anlaşamıyoruz yani. Benim birisine dövme yapmış olmam bu estetik fikri önüne geçince istemedim için hep böyle bir yerden yaklaştım. Peki sizin salonu yani Bang Beng'in e, dövme yaptığı ünlüler arasında mesela kimler var? Oh, şöyle yani ben çok böyle Amerikan selebriti dünyasını takip eden birisi değilim. Hatta şöyle komik bir şey yaşadım ben. Dükkanda birisine Mahler çok benziyorsun dedim. Yanındaki çocuk o Mahler sarısı dedi. <gülüyor> gerçekten Evet ben de böyle ha peki hala çok benziyorsun falan diye şey yaptım ee, çok insan var yani aklınıza kim geliyorsa bize bir uğramıştır hemen Beckham'la da dükkan çalıştım tanıştım justin bir burada dükkanda gördüm Rihanna'yı da orada tanıdım ya da herhangi bir ünlü NBA oyuncusuyla oyuncusuyla orada tanıştım aklımıza gelen bu isimler dışında binlerce kişi sayabiliriz zaten genel olarak böyle bilinen hani dünyada ünlülerin dövme yaptığı yer, Dövme yaptırdığı yer olarak bilinen bir studio Ve her konuda, gün evet. aslında artık günlük rutin olarak birisiyle tanışıp onun fikirleriyle ilgili şeyler yaratıp ya da onun bir başka dövmecili çalışma sırasında onu görebiliyoruz ya yani öyle bir durumuz da. O, o masalarda o sand bizim sedyelerimizde her gün birisi var o dünyada. Evet. Peki biraz e, şahsi serüveninden hareketle devam ederek ovan aldıktan sonra buraya geldin. Daha sonra buradaki sanat çevresinde neler yapabildin ki akabinde burada kalmaya ve Green Card'a gitmeye? Karar verdin. EB1 başvurusu. Olağanüstü kabiliyet üzerinden. E, o kanal aldığımız green card. Buna ne vesile oldu? Yani neyi gördün? Evet ben burada kalabilirim dedim. Green card almak istedim. Şöyle öncelikle buranın hiç hayal ettiğim gibi bir yer olmadığını anladım. Ben New York'a geldim. Üçüncü ayı ben burada hayatıma burada devam ederim dedim. Çünkü burası dünyanın en kalabalık yeri değil. İstanbul'da yaşamış bir insan için New York'a geldikten sonrası burası köy. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben dört yıldır buradayım. Kadıköy iskeledeki kadar insanı New York'un hiçbir yerinde görmedim. Sonrasında burada birkaç büyük saat, mesela Suarez'le yaptığımız bir saat işbirliği de var. Ya ben eski bir yıllarda saatleri çok seven ve bununla ilgili koleksiyon yapan da birisiyim. Mesela kendi saatimi üretmiş olmak benim hayalini kurduğum bir şeydi. Harika ve kendi şey. saatimi üretmiş oldum. Şimdi yakında benim yani çok inspiration aldım, beni çok ilham veren, Türkiye'den çok önemli bir sanatçı, aynı zamanda tasarımcı. Bünyamin Aydin, Le Benjamin'le şu an bir işbirliği yapıyoruz. Uzun yıllarda üzerine çalışıyoruz. Yakında onu çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela Bünyamin ile işbirliği olmak, yapmış olmak herhalde benim kariyerimde ki en önemli şeylerden bir tanesi. O da şu yüzden Türkiye'den çıkmış çok önemli yapmış bir artist olarak görüyorum onu. Ee, gerçekten yaptığı işte inanılmaz. Ben de Türkiye'den ayrılıp yurt dışında kendi istediği şeylerin peşinden koşan birisi olarak ikimizin ortak bir noktada buluşup bu işbirliği yapmış olmamız bana büyük gurur veriyor. Yakında onunla ilgili Aynen. şey de çıkacak. Peki bütün bu yakaladığın fırsatlar mıydı seni Amerika'da daha çok kalmaya iten yoksa Amerika'da kalmaya karar verdikten sonra mı bunlar oldu? Yani ikisi veya ikisinin arasında bir ilişki var mı? Abi ben hep çok çalıştım yani ben hep çok az uyudum, hep çok çalıştım. Yaptığım şeyin ne olduğunun önemi olmadan hep üretmeye çalıştım. bunu şey gibi değil yani bunların hiçbirisi değildi bence. Ben sadece çalıştım ve bir şekilde fırsatlar geldiğinde değerlendirme şansına eriştim. Hani bunu şey gibi değerlendir ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şanslı çünkü, olmak evet ama senin bütün konuşmalarımızda hep böyle ön plana çıkan bir teman var. Aynı zamanda memur çocuğu olma meselesine de ben biraz bunu sanki şey ya, bağlıyor abi, gibi. bağlıyorum. gibi. Yani, yani şöyle hani biraz daha e, çalışmanın gerçekten çok önemli olduğu, ondan sonra başarmanın çok arzu edilen bir şey olduğu ve aynı zamanda bunun da farkına varabilmek. Memur çocuğumun şöyle bir olayı var. Benim hiç, üniversite en eski arkadaşım üniversiteden. Yani çünkü daha önceki arkadaşlarımla ben 11 yıllık ilk öğretim hayatında 13 okul değiştirdim. Daha önceki dönemde bir arkadaşım olduğunu hatırlamıyorum. Vardı illa ki ama onlarla arkadaşlar yaratıp sonrasında görüşme imkanım olmadı. O yüzden hep evde yalnız kendi başına takılan, kendi hobileriyle uğraşan bir insan oldum. Müzikle ilgilendim, resimle ilgilendim. Aslında bu o dönemin handikapıydı, asosyal bir çocuk olmakta ama bana iç tarafta birçok şey, yeteneğimi fark etme şansı ya da onlar ya üzerine, üzerine gidebilme şansı. Onların üzerine gidebilme şansı verdi. Bu Amerika'da kalmaya karar verme meselesi nasıl oldu? Çünkü o van kısa süreli bir vize. Ama sen daha sonra burada kalmaya karar verdin. Green Card'a gitmeye karar verdin. Kendi kendine bir başvuru yaptın. e b van, Onu beraber yaptık. Bu nasıl oldu? Yani o sürece nasıl geldin? Ben buraya geldim. Gelince şunu fark ettim. o bir ile buraya geldiğinizde bir eşiniz çalışamıyor. <gülüyor> evet. O3 vizesi alıyor. Ve bunu biliyorduk ama bunu psikolojisiyle başlayabilmem için benim öncelikle bu problemi ortadan kaldırmam gerekiyordu. Ne zaman ki ben burada yaşamaya karar verdim. Dedim ki O3'le, O1'le ben burada devam edeceğim Çünkü tek kişi değilim ben. Bir eşim var. Ve onun burada çalışamayacağı ya da böyle zorlanacağı bir hayat kurmak istemiyordum. Ve direkt bunun üzerine çalışmaya başladım. Çünkü ben şunu planladım. Bir O1 bir immigrant olma yani bir yere bağlı olma O bir de bir sponsorunuz var Aslında tek olarak Aslında ya employer üzerinden yani işveren üzerinden alınıyor ya da bir ajans üzerinden ajanta üzerinden olduğu zaman istediğiniz kişiye şirket için çalışabiliyorsunuz ama Evet seninki işyeri üzerinden soruldu ve ben böyle bu her ne kadar çok rahat kimse benim üzerine öyle baskı kurmamış olsa da ben hep kendimi bir tasmalı gibi hissediyorum beni biraz rahatsız ediyordu O yüzden hemen bundan kurtulmak istiyorum biraz en büyük çabaların durumu da Pınar'la Gelir gelmez ben bu işten nasıl yırtarıma baktım aslında. Yaşadığım rahatlığı şu an gelen kağıtları okumuyorum falan. Eskiden <gülüyor> açıp açmama konusunda korkuyordum. O, bira, o biraz da Okan'ın yani senin çok hassas olmandan kaynaklanıyor. Evet. Yani gelen her mektuptan sonra acaba bu nedir diye. <gülüyor> Abi bu ne? Normalde yani <gülüyor> prosedürler belirleniyor <ne>, nasıl gitti <gülüyor> ama bazı insanlar tabii çok hassas evet, çok oluyorlar. çok hassas. Ama hassasiyetin seni zaten bugüne getirdiği için sonra o, o hassasiyet üzerinden de ben bununla baş edemem deyip iyi bir van diye bir şeyin varlığını keşfettik bunun seninle konuşurken dönemde başvuru anladık ve yapmam gereken hala da yaptığım şeyin birçok şeyin çalıştığını ama üzerine eklemem gereken şeyler olduğunu fark ettik ve ben 3 yılımı bunun üzerine çalışarak geçirdim ne dediysen hepsini yaptım evet. <gülüyor> tabii sen Ovan'dan iyi bana bir geçiş yapmak isteyince iyi bir hazırlarken aslında oğlanın üzerine eklemeler yaparak yeni bir dosya sunmuş oluyorsunuz düz baktığımızda çok benziyor mesela insanlar şöyle yapıyor ya ben o bir alacağım iyi bir alayım direkt Çünkü birçok benziyorlardı ya sorular gerçekten hemen hemen aynı ama birisi de gerçekten bir şey bir soruya tek bir cevap verebiliyorsunuz belki o 1de bir konveşine gidip iki ödül almamız yeterli olabiliyor ama iyi bir Böyle sunulamayacağını ben anladım. Evet. Mesela eskiden jüri üyesi olarak davet edilen konveşnlara gitmek istemiyordum. Yani buradan kalkıp jüri olmak için Fransa'ya gitme beni etkilemiyordu. Heyecanlandırmıyordu. Çünkü konveşnların da yavaş yavaş bu dünyada, benim dünyamda azaldığını ben hiç kendimi konveşnlara ait sanatçı olarak hissetmedim. Ama 5 tane ülkeye, 4 ülkeye hatta, 5 farklı dalda jüri üyesi olarak gidip Türkiye, Fransa, İngiltere, e, buraları gezip oralarda jüri üyesi olmak için ekstra iyi bir için uğraştı bu işte zaten biraz önce dediğin şey yani sen iyi bir sanatçısın ama bunu karşındakine nasıl anlatacaksın Çünkü hem olanda hem de iyi bir vanda sonuçta bir göçmenlik bürosuyla mülakat diye bir sistem yok her şey kağıt üzerinden oluyor Dolayısıyla ne kadar çok veri toplayabilirsen bahsedilen konularda o kadar öne çıkmış oluyorsun Yani Peki... şey sunamadım fark ettim birisi bana jüri üyesi misin diye soruyor ona şey diyemiyorsun ya davet ettiler ama ben gitmedim <gülüyor> demek yerine Evet abi ben oraya gidip onu olmalıymışım çünkü mektubu veriyorsun Aynen. Ee, orada çekilen fotoğrafı veriyorsun sahnede jüri yüyesi iken ki fotoğrafı da veriyorsun bunu kanıtlaman gerekiyor Hatta haberde bir yerde çıktıysa o zaman yaşında gibi şey, onu da koyuyoruz Peki bir soru sormak istiyorum bunu düşünen sanatçılar şu anda Türkiye'de bu videoyu seyreden Amerika'ya gelmek isteyen sanatçı olarak gelmek isteyen kişilere tavsiyesi ne olur Okan Uçkun genel sanatçı olarak alacağım dövmeci olarak düşünüyorum genel sanatçı bütün, olan bütün sanatçı bir portfolyo yapmayı herkesin öğrenmiş olması gerekiyor ben iyi bir portfolyo toplayıcısı oldum Portfolyo toplamayı iyi bilmeleri gerekiyor bence sosyal medyayı çok iyi kullanmaları gerekiyor bizim sanatçı dünyasını şeydir ben çok öyle her gün koyamam ya uğraşamam uğraşacaksın abi seni şu an işinin 2021 yılında web sitem yok sosyal medyayla uğraşamıyorum diyen sanatçı vardır eminim ama böyle bir hayal Amerika'ya da herhangi bir yere bununla ilgili gitme hayali kurmaması gerekiyor özellikle web sitesi olacak uğraştığı projeler olacak ekstradan sosyal medyası kuvvetli olacak sergileri olması gerekiyor şimdi sanatçı dediğimiz şey mesela sergisi olmayan bir sanatçı olarak kabul görmüyoruz sen sen ne kadar birçok şeyde dünya değişiyor olsa da sergiler artık bildiğimiz şeyde olmasa da sen bunu kağıda dökmek de bir sergin olması gerekiyor birkaç sergin olması gerekiyor işbirliği yapmış olman gerekiyor farklı tarzlara ilham vermiş olmanı görmek istiyorlar O yüzden iyi bir portföy toplayıcısı olmalılar gelen teklifleri mümkün olduğu kadar geri e, çevirmemeleri gerekiyor Çünkü ben şeyi fark ettim Mesela benim altı tane ödülüm vardı konveşinden aldım ama bu 10 olabilirdi Şöyle belki 6 yeterliydi ama yeterli olmayabilirdi. Keşke o zaman 10 taneyi yapmış olmam gerekiyordu ama ben onları reddetmiştim. O konuya gitmek istemedim. Yani gittim ödül alabilirdim diye değil. Ama en azından gidebilirdim. Ya da mesela jüri üyelikleriyle ilgili teklifleri ben iyi e bir bana karar verdikten sonra gittim. Ama öncesinde gelenleri de gidebilirdim. Ya da mesela gelen işbirliklerini ya ben bununla uğraşmak istemiyorum. Böyle bir şey vaktim ayırmak istemiyorum. Dedim. Ama keşke yapsaymışım hepsini. Ya da en azından aralarında birkaç tane çok iyiydi. Onları reddetmesin. Ya da mesela evet deyip geri dönmediklerim oldu hani böyle sıkı klasik o sanatçı şeydir yani ya e, vakit yok abi yapamıyorum gibi istem bunları yapmazdım ve hepsini değerlendirir bunlara ya yani senin söylediğin şeyleri ekleyebileceğim bir şey de benim e, basınla alakalı şeyler mesela bir sürü sanatçının normalde e, yaptığı işler haber olabilir ama kendisi bununla çok fazla ilgilenmiyor hakkında haber çıkmasa da olur falan diye düşünüyor. Abi, Hakkınızda haber çıksın. Yani internette, biz, gazetede bunlarda sanat, bir mazur yok. Sanat bizde hep şey gibi gözüküyor. Yani pi, kendi mesela bir kişi kendi piyano yapmak da sorumlu. Yaptığın işi insanlara ulaştırmak zorundasın bence. Ben öyle düşünüyorum. Bizim her üreten insanın ekspresyonist bir tarafı var. Yani yaptığınız bir şeyin ilgi görmesi ya da değer görmesi bizi besleyen bir unsurlardan bir tanesi Biz buna ilham alıyoruz. Bunu kim nette de derse etsin. O yüzden ben yaptığım bir şey ne kadar insan ulaşırsa bundan hep keyif alıyorum. O yüzden de kendi piyano yapma konusunda. Özenliydim. peki e, bundan sonra ne var Okan için şöyle ben mimariyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum o, o başından beri de bahsettiğim Aslında bir yer yapma fikri şöyle bir yer. Ben bir arazi üzerinde benim kendi oluşturduğum mimari tasarımlardan oluşan bir yer inşa etmek istiyorum ve o inşa ettiğim yer içerisinde de hayalindeki her şeyi gerçekleştirebilmek istiyorum. Yani orada heykel yapabilmek, resim yapabilmek, insanları ağırlamayı, arkadaşlarımla orada eğlenebilmek, takılabilmek istiyorum. Bir taraftan da ben yaptığım tüm işleri hatta dijital olarak üretiyorum. Yani ben oturup kağıt kalemle ya da şey çizmiyorum. Ben birçok mimarın kullandığı, aynı zamanda grafik tasarımcının kullandığı programlar, softwareler işlerimi üretiyorum. Aynı zamanda dijital bir sanatçıyım. Tabii son iki yılda yükselen bir trend, son altı ayda da herkesin bildiği NFT diye bir dünya var. Artık dijital yapılan işlerin sahipliği ile alakalı. Dijital sanat olarak üretmek istediğim birçok plan var. Şu an onlarla uğraşıyorum. Bunu yaparken o bahsettiğim yeri inşa etmek istiyorum. Ve orada yaşamaya başlamak, sanatımı orada devam etmek istiyorum. Diğer taraftan yapmak istediğim bir sürü kalabriyajım var. Şu anda bir sanat projesi yapıyoruz. Süleyman diye Türkiye'den bir arkadaşımla insanların beyin dalgalarındaki emotion hareketlerini tasarıma dönüştürebilen ve bunu insan vücuduna aktarabilecek bir şey üzerine çalışıyoruz yakında bununla ilgili bir şeyler yapmaya Aslında Ocak ayı gibi Ocak-Şubat gibi bununla ilgili bir video çekeceğiz Türkiye'de ve insanlara bunu anlatacağız birçok farklı medium'da bir şey üretmeye de yakında işte ele benzerinde kalı bir yayınlanacak onun da yeni yılın başlarında olacağını tahmin ediyorum birçok şey var Okan'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok kabiliyetli bir sanatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda sohbetinin çok derin ve zevkli olması çok hassas kantarlarla ölçülmüş e, güzel düşünceleri var hayata bakış açısı var ve beraber vakit geçiriyor olmak gerçekten çok zevkli. Bir, sadece bir avukat müvekkil ilişkisinden daha öte sosyal ortamda da görüşüyoruz, hem arkadaş olarak hem aile olarak gerçekten bir araya geldiğimiz her vakit çok zevkli oluyor Çünkü Okan'ın çok farklı konularda çok farklı görüşleri var o anlamda da <gülüyor> e, kendisinden çok istifade ettiğimi söyleyebilirim Bizim aramızdaki bu samimiyet ve sıcak konuşma size ne kadar geçebildi bilmiyorum. Belki birazcık işin teknik taraflarında çok konuşmuş olabilir. Ama bugünkü amacım daha çok e, Türkiye'deki sanatçılara bir örnek, rol model gösterebilmek. Bu işin nasıl olduğunu anlatabilmek ve bunu biraz daha Okan'ın şahsi penceresinden anlatabilmekti. Umarım bunda başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra da Okan'la tekrar bir video veya Instagram'da bir canlı yayın şeklinde şeyler düşünüyoruz aslında. Biraz daha insanlara bilgi verebilmek için Okan'a tekrar çok teşekkür ediyorum bir cuma akşamını bize ayırdı bizimle vakit geçirdiği için çok teşekkürler Umarım e, siz de çok zevk almışsınızdır son söylemek istediğim bir şeyler varsa söyleyip kapatalım oku. abi ben şimdi şu an bilmiş yani New York'ta ve burada olmaktan bahsediyoruz i̇şte birçok buraya gelen sanatçı nasıl yaşamak istediği bir yerdeyiz background'da ve burada tüm bu durumda New York bir, bir nevi olsa gördüklerini düşünüyorum genel sanatçılar olarak da herkesin şu an bir yerlere taşınmak, bir yerlere gitmekle ilgili hayalleri var. Tüm bu insanları konuştuğumda fark ettiğim şey şu, her şeyi bir başkasına yıkıyorlar. Yani birisi gelsin onların elinden tutsun ve o adam o onlara vizeyi alsın. O adam onlara gerekli şeyleri yapsın gibi düşünüyorlar. Burada benim anladığım şey şu, avukat bir aracı. Avukat size yaptığınız şeyi o tarafa doğru göstermekle yükümlü. Doğru. Eğer siz hiçbir şey yapmamışsanız da avukatın buna yapabileceği hiçbir şey yok. En fazla akıl verebilir size ya da gelecekte yapacaklarınız söyleyebilir. O yüzden şunu yapmak lazım. Bir avukatı doğru seçmeleri gerekiyor. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Avukatı seçsen bile bu konuda her şeyi bilebildiğin, her şeyi bilmen gerekiyor. Yani internette ne varsa bilgi bunu öğrenmen gerekiyor. Ki duruma önceden hazırlıklı olabilirsin. Şu anda üniversitede, lisede ya da herhangi bir yerde sanatın içerisinde olan birileri varsa şimdiden planlarını oturup yapıp bir yere taşınma planları olmasa bile Yaptıkları işi birine sunmaları gerektiğinde ellerinde hazır bir şey olması gerekiyor. O güçlü portfolyoları şimdiden oluşturmaya başlamaları gerekiyor. Sanatla uğraşan herkesin, müzisyeninden ressamına, grafiti sanatçısından, dövmecisine ya da her şey. Dijital sanatçı için de geçerli. Hepimizin başvurabileceği bir yöntem, en azından tecrübe edebileceği bir şey. Öğrenmemiz gereken, yaptığımız şeyleri toplamamız, tüm portfolyoyu doğru oluşturmamız. Abi ne yapmalıyım? Diyorum ki, 40 yaşında Amerikalı, Orta Amerikalı bir kadını sizin dosyanıza baktığınızda size sanatçı diyebileceği bir dosya hazırlamanız gerekiyor çünkü bizim muhtemelen dosyamıza bakan birisi öyle birisi olabilir ve bizim ona sanatçı olduğumuzu ikna etmemiz gerekiyor Evet, bu dokümentasyonu ve böyle yapma bu lazım. dediğini ben şöyle tamamlayıp ee, bazen gerçekten öyle portfolyolar geliyor ki mesela bir potansiyel olduğunu görüyorsun fakat henüz olan seviyesinde veya iyi bir man seviyesinde değil o zaman biz o kişilere Gidip şunları şunları halledip tekrar geri gelin. Yani bir 6 aylık veya 1 senelik veya 1,5 senelik ödevler verdiğimiz oluyor. Böyle yaptığımız dosyalar da var. Bu şekilde kapatmak da çok uygun oldu evet. diye düşünüyorum. Yeni projelerini, yeni atılımlarını merakla ve zevkle bekliyoruz. Ben zaten Okan'ın Instagram hesabını paylaşacağım. Mutlaka işlerine göz atmanızı tavsiye ederim ve tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>